Eşinizde, evet. Mesela eşiniz sizi telefonla arıyor hı hı. ama akşam yemeğini siz hazırlamanıza rağmen hı. yemeğini, ekmeği almayı unutuyorsa siz ne diyorsunuz? Canım bütün gün var gücünle bizler için çalışıyorsun. Bununla birlikte ben sana işte yemek hazırlıyorum. Keyifli bir akşam yemeği için. Hı. Gücüm de yetmiyor. Gelirken bir ekmek alıp gelsen Hı -hı. ne güzel olur. Hı -hı. Adam Hı -hı. diyecek evet. önce kişi suçlamaya bakar ya da talebe. Hı -hı. Siz direkt suçlamayla başladığınızda kapatır kendisini. Evet. Bu der nankör kedi yine bana ne diyor? Hı -hı. Ne diyecek? Neyle suçlayacak? Hı -hı. Tabii, Anladım, evet. Halbuki siz siper'e yatıp Hı -hı. kocanızın, e, eşinizin, sevdiklerinizin, Evet. çalışanlarınızın, evet. belediyenizin Aha. fark etmez. Fark etmez. Önce onu bir yumuşak değilsiniz? yaklaşmak evet. lazım. Ben evet. işte bu kanalın Hı -hı. E, şu güzel ortamı sağlamasından Hı -hı. memnunum. Evet. İşte bununla evet. birlikte Hı -hı. bir Türk kahvesini Hı -hı. getirseler ne güzel olur. Hı -hı. Bitti. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. takdir ettim ben. Takdir Hı -hı. etmeden alamazsın. Olmazsın. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Tekdir ederek nereye evet. kadar varacağız? Doğru. O zaman sizin olayınıza gelelim. Yani canım bütün gün var gücünle çalışıyorsun. Bununla birlikte akşam yemeğine bir ekmekle gelsen hı hı. bu işi taçlandırmış oluruz. Bir, Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Tabii. değil mi? Evet. Ama bu e, hakikaten hocam çocukluktan alınan bir eğitim değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Biz o yüzden hani ne hayata yapıyoruz? Hayata iyi bakmak, güzel bakmak, Tabii. hoş, hoşgörü esasında. Bizde de olan bir durum bu zaten. Size bir şey da var hoşgörü. Evet bravo. Hı hı. Ben biraz da savhla da eğleniyorum. yani ee... Yaratılan evet. hoşgör yaratandan Aha. dolayı diye. Evet. Evet. Çünkü Yüce evet. Rabbim biliyor evet. ediyor ki her şeye bakıp evet. sizi yarattı, Hı -hı. bizi yarattı. Hı -hı. Ve bugün bu, Hı -hı. burada bir araya geleceğimizi. Şey ya, tasavvufun özü insan olmak. Edeb evet. ahlaktır ya hani. Tabii e, Onun doğrultusunda ama peki ben bazen zorlanıyorum. Ben çok iyiyim, çok mükemmelim demiyorum. Öyle bir şeyim yok, öyle bir iddiam yok. Evet. İyi olma çabasında bir insanım diyorum. Ee, ama karşılaşamıyorsunuz işte aile olarak da etrafınızda da hani çalıştığınız iş yerinde de bu noktada siz insanlara danışmanlık veriyorsunuz. Tabii yardımcı mi? oluyoruz. İşte e, bence bizim nedir ben öğrenmek istiyorum. E, toplum ben mesela şu an son zamanlarda son 2-3 yılda tabii ki sizin çok daha e, doneleriniz vardır. İnsanların bizim kendi öz kültürü.